Merhabalar, İsmim Dilara, Dilara Bağcı. 1995 Ankara'sında 1 Kasım sabahı dünyaya gelmişim. Şu an Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Hacettepe'den yolu geçmiş pek çok mensubu olan bir aileden gelerek Hacettepe'de okumak benim için gurur verici. Gelelim bölümüme. Acettepe Böte'yi tercihlerime eklediğimde kazanacağımdan adım kadar emindim. Yani bilerek ve isteyerek buraya geldim. Arkadaşlarımın bazılarından memnuniyetsiz cümleler duysam da zaman zaman ben olmak istediğim yerdeyim. Böyle hissediyorum. Bu okulda, bu bölümde çok büyüdüm, çok değiştim, geliştim. Bunu sadece bölüme, derslere borçluyum diyemem. Gerek bir zamanlar üyesi olduğum topluluklar, güzel dostluklarım, gerekse hazırlıktan bu yana hocalarımdan yana yaşamış olduğum büyük şans bunda etkendir. Ben her insanın tanıştığı insanlardan mutlaka bir şeyler öğrendiğine inanırım. Bu okulda tanıştığım insanlar da bu serüvende bana çok şey kattılar. Bu okulun öyle bir aurası var ki olgunlaşmamak için köşe bucak kaçmak gerekir diye düşünüyorum. Burada hayata karşı, insanlara karşı bakış açım değişti desem çok az kalır. Adeta sıfırdan bambaşka bir pencerem oldu dünyaya bakmak için. Burada kendimi buldum, kendimi sevmeyi, insanları, hayvanları, doğayı sevmeyi sonuna kadar yaşadım ve öğrendim. ''Ben bir eğitimci adayıyım. Eğitimle iç içe, eğitimin bir ürünü olarak, eğitimin çizilmiş tüm sınırlarını zorlayarak bir bakış açısı kazanma sürecim çok zor geçti. Zaman zaman anlayamadım. Zaman zaman benden istenene dair bir fikrim yoktu. Daha da yolun başında sayılırım aslında. Yine de eğitime dair sınırlar ötesi bir bakış açısının kıyısından tutmak bile çok gurur verici.'' Ben Dilara, eğitime dair yolculuğumdan bir kesip dinlediniz.